Herkese günaydın. İbrahim ne diyorsun kanka? Abi, video, video çekmeyelim mi diyor? Niye? Oğlum işte yurtta kalıyor. gidecek yiyeceğim. Bak Petrullah da arkada kendine güzel dışarıya bakıyor. dışarıya <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? İbo? Davam açacağım. Davam açacağım. Niye? Seni göstermiyorum ki ama. İbo şey, şey benim Oğlum, senin yüzünü göstermedim ki ama daha. Bir basın telif hakkı biliyor mu lan? Arkadaşlar saat şu an 11.22 biraz daha kahvaltıya gideceğiz. Ee, biraz bilgi de verelim. KYK yurtlarında, en azından bizim yurtta. Ee, hafta içi sabah kahvaltıya en geç 12'de işte orada bir e, parmak basma yeri var. <gülüyor> <gülüyor> parmak basma yeri var. Ee, 6 liralık hani devlet karşılıyor, onun için parmak 12'ye kadar basabiliyorsun. Hafta sonunda 12.30'da sabahları, akşamları değişmiyor, akşamları saat 4'ten e, 10 muça kadar devam ediyor yemek süreleri. Şöyle söylemesem de sabah 6 lirasını karşılıyor yerinimin. Yerimik sen 10 liralık bir alışveriş yaptın. 6 lirasını devlet karşılıyor, 4 lirasını sen veriyorsun. Akşam da aynı şekilde. 13 lirasını devlet karşılıyor. Geri kalanını fazla aldıysan sen veriyorsun. Şeyi de düşünebilirsiniz. Ben mesela 12 liralık akşam alışveriş yaptım. 1 liram şerak kaldı. E, yarın felat kullanamıyorsunuz onu. Aynı gece mesela diyelim öğlen, 5, saat 4'te yemek yedin, akşam 1 liranı gidip kullanabilirsin. Bazı adamlar mesela 12 lira kullandınız, size şey diyor, 13 lira basın diyor, basmayın, 12 liranızı basın. Akşam bir daha gidip şey yaparsanız kendinize 1 liralık bir şey alırsınız. Biraz ayık olun. sen de var mı diyeceğim bir şey kardeşim? Yok. Tamam, Betül'ü aç şu Aç <gülüyor> Neyse biz şimdi biraz daha aşağı geçeriz, orada sonra yine görüşürüz. Odamızın yürürüsü. Çok arabasız kısım var. Arkadaşlar sizinde yurttaki ekmeği beğenmezseniz gidin biz Trabzon'dan Trabzon ekmeği aldı Kahvaltıya, akşam yemeğine falan bunu götürüyoruz. Çok daha... Güzel oluyor, tarı da güzel, taze de kalıyor bu ekmek. Ama sizler de üniversite ortasınız. bilmiyorum orayı. Siz de farklı alternatifler deneyebilirsiniz. de her şeyi yemekhanesinden almak zorunda değilsiniz. Gidip kendinize ayrı bir bütçe ayırırsınız. Yemeye 101e gidip alışveriş yaparsınız. Mesela kahvaltıya da gösterebilirsiniz. Mesela kahvaltılık sos alırsınız. Aç sos, aşağı götürürsünüz. Şok da var lan, hepsi var Beytül lan. <gülüyor> İstediğine gidebilir. Öğrenci kafası üçünden birine gidecek işte. Fakiriz. Oğlum <gülüyor> deri misin sen ya? Sabah sabah. Hadi İbrahim sen de ver be. <gülüyor> İbrahim çok gergin ya. Her sabah böyle misi kalksa? He. Aç o yüzden aç. Tamam anlıyorum seni. Tamam hadi biz gidiyoruz. Sabahları al. Sıra var. Çok sıra var. Betül'ü aç mıyız? Kanka bu sıra bitmez. Aç mısın? Maske sen de araba, ne araba maske taktı? Nasıl? Ne araba maske taktı? Oğlum benim böyle gizli şeylerim var. <gülüyor> gizli yetereklerim. Arkadaşlar i̇şte hala sıradayız. Yumurta sırası var. Fena büyük bir sıra var. Bekleyiz. Hala bekliyoruz. Evet 10-11 Sonunda kahvaltımızı bitiyor. Aferin su kardeşim. Oğlum yemene yiyesin lan. <gülüyor> Hadi seni çekmiyorum sen ne istiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Metruları çekiyorsun sen ne istiyorsun? Tanıyam, tanıyam. Utama bu kadar ilham ya, sakin ol. Yok oğlum, öyle ilham, aç kalamıyorum. niye para aç Daha 12-16 buçukta çıkmıştık. Hıra bayağı uzundu ancak geldik geldik işte. Şimdi benim saat 2 dersim var diye kadar biraz dert çalışacağım. 2 yıl olmadan işte bir buçuk gün falan hafiften hazırlanıp çıkarıp gidelim. Şimdi ders sonu atayım. Şimdi size bir şey göstereyim bak, gözümde de gördüğünüz üzere basketbol topu alayım dedim. Canı makneye sağlayacağız, o yanında bir de basketbol topu alayım dedim. Sağda oynarız diye, sağa fiyatı kolay göstermiştim Bir şey sadece bak, şimdi şu fiyatlara bak. 118, 129, 141, 338, bu fiyatlara basketbol topu mu olur? Şu var da, bilemedim. Yani bu nedir ya? Bu nedir? Arkadaşlar şunu aldım. Japon yapıştırıcısını şey için aldım. Ee, Instagram'dan takip edenler varsa, Abraham, sağ olsun <gülüyor> kemerim böyle bir deldi. Yırttı bayağı bir. Onun için aldım. iki tane kemer aldım. Bir de şu power tank makinesini aldım. Totalde ne yaptı? 163-29 yaptı. Okey. Basketbol topu alacaktım. Alamadım. Derse çalışamadım. Araştırma yaptım diye. Şimdi duş alacağım. Dişimi fışarlayacağım. Sonra derse gideceğim. Saat 13.27. Sonra okulda iki dersim var bugün. Ondan sonra geleceğim. Biraz belki Ibrahim Langratt'la oynamaya gideriz. Bilemiyorum. Kesin değil. Bir işler yaparız. Bakalım sizi birlikte göreceğiz. Şimdilik görüşürüz. Saat 1.50 şu an toparlanıp gidiyorum. Çok aşırı bir giyinme falan yok zaten. Böyle rahat gidiyor. Rahat giymeyi severim. Okey. Belki duş aldım diye beremi takarım. Onun dışında bir şey yok. Hadi görüşürüz okulda. Uzun zamandır bitecek miyim, bitecek miyim, unutmuşum Kasu. İki ders bitti, saat şu an 4.40. Acıktım biraz ama eczaneye gitmem gerekiyor. Önce belki bir eczaneye giderim, ardından yemek yemeye falan filan pişman. Şimdi önce bir yurda gideceğim. Yine bak burası spor salon dediğim yer, burası da Geçtik şu şurada işte şey, kayka yurdu. Yakın yani bayağı. Sadece arada şu spor salonu var. Onun dışında yurt falan okula yakın. Dibinde hatta öyle söyleyeyim. Yurta geldim. Ee, şu alışverişe maske ektim diyordum da siparişe çıkmış. Yani kargoya çıkmış, ekleyemiyoruz. Krem yemeğe gitti. Onu bekliyorum. Gelsin aşağı çarşıya ineceğiz. Ben eczana gideceğim. Bir krem varonu alacağım. Sonra... Belki biraz Langırt'a uğrarız oradan gelirken sonra da yemek yerim akşam. Biraz daha çalışmam gerekiyor zaten bugün cuma artık hafta sonuna giriyoruz. O yüzden gece güzel çalışabilirim. Evet alamayacağım telefona bakıp bakıp üzülüyorum. Bazen bana... Şimdi İmran yemeğini yedi geldi. Şeye gideceğiz önce bir Langırt oynayacağız. Sonra da eczaneye geçeceğiz. Bu da çikolata. Daha yemek yemeyelim biraz yiyeyim. Enerjim yerine gelsin. İbrahim bir langırtla tokatlayayım. Tokatlayayım mı sen İbram langırtla? İbram videoya çıkmayı sevmiyor. O yüzden çekmiyoruz onu. Sıra bakmayın. Gençlik merkezine geldik. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi İbram'a bir langırtla çakayım. Etrafımız hep daha. Evet görüyorsunuz. Arka taraf falan hep daha. Alışacağız, alışacağız. Soğuk yani buranın sıcağı bile soğuk Mersin'e göre hemen burnun donuyor, kırmızı olmuştur belki bilmiyorum. Şimdi langırt zamanı. Sonra eczane falan gideceğiz. Bir de şey alacağım bezle. Ee, neydi? Alacaktım cam alacaktım ama şu mavi cam sırlardan bakalım. Sayın arkadaşlar saat altı üç geçi. İbn yapıyorsun. Vallahi diyorum bak. Hayır oyununu oynadık bak. İsmail yemin ediyorum lan. Kardeşim, oyunun hayat ne, o hemat meselesi başka kull Allah çarşıya sal gideyim bir işin olunca. Yok kardeşim. Tamam. Allah'a tamam, başka kardeş. zaman bir çarşıya sal tamam, gideyim ya. Görüşürüz. Yemin ediyorum meşhaz gördüm de ondan lan. Tamam baba görüşürüz. Tamam baba görüşürüz. Tuttun mu? Tamam mi? baba görüşürüz ya bir şey demedim. Allah'a meşhaz gördüm de dediğim tamam, ya. Baba. Başka zaman yemin ediyorum çarşıya sal gideceğim diye yemin tamam, ediyorum hadi. tek başına, Bir istan olursa. Eyvallah. Bu gel. Sözümü de unutma tamam mı? Tamam. Al Alarızız. Evet. İsmail ben abi şikar al ya. <gülüyor> al alırı. Kanka 34 lira tutacağız? Tamam mı be? Lan bu neler? Alıp ben hiç sızik görmemiş ya. Ben İsmail yemin ediyorum bak. Ne gördün? Gerek. Ne gördün? bana ben abi sadece. Burada gidecek. Bir sade, bir diye kavat bir, bir sade. Arkadaşlar çarşı iş iptal. Bir biraz kavatlık yaptı. <gülüyor> Şimdi geri yurda gidiyoruz. <gülüyor> Yemek yiyeyim, açtım. Yarın Trabzon'a gideceğiz. Ee, onun videosu ayrı gelir. Bu, bugünün kapanış videosu yemekten sonra falan olacak. Gece belki kapatırım. Yarın Trabzon videosu için ayrı bir video gelir zaten. Ee, Şimdi kuyuda tekrar gidip yemek yiyeceğiz. Şimdi, akşam yemeğini yedik Beytullah'la. şey ineceğiz, bir tane aşağı ineceğiz. Yani plan değişti. İbrahim yok. Beytullah'la gideceğiz şimdi aşağı. Bir de bir kafe öneceğiz. Bir kafe, değil mi? yok çay içeceğiz. Öyle şimdi üstümü falan giyeyim. Biraz bir su için Sonra aşağı ineceğiz. Eczane. Ardından da bir kafeye uğrayacağız. Hava soğuk. Bendenimizi almak gerek. Hadi Beytullah. Beytullah geliyor. O asansör geliyor. Koş. Görüşürüz. Şimdi aşağı doğru bayağı bir gel, Yürüyüş yolundayız. Sağ tarafımız dere var. Sol tarafımız pardon. Sağ tarafında da işte merkez tarzı bir yer. Yani buranın merkezi diyeyim. Buranın ışıklandırması falan güzel ama hava bayağı bir soğuk. Hava bayağı soğuk. Totem dondu. İyi ki mont almışım. Yoksa ben sadece bununla gelmeyi düşünüyordum. Söyledim ki montu da giyeyim. Hava bayağı soğuk. Mesela ne düşünüyorsa kardeşim? Ve tot antrenman yapmış. İkimiz de Ahdeniz iktiminden. Ben de Mersin'den, Antalya'dan. Şova adam bir şapkasını taktı. <gülüyor> Neyse şimdi bir eczane bulacağız. Sonra eczane da şurada ha şurada, şurada bir eczane. işte açık mı bilmiyorum. Açık Arkadaş, herhalde. Şey, Altında bir e, nöbetçi eczane bulacağız işte. O nöbetçi eczane de orada yazıyor işte. Tamam oradan bakardın nöbetçi eczaneye sonra bir ben kafe var oraya gideceğiz. Bir çay içeceğiz. Böyle biraz kafa dağıtmaca. <gülüyor> Krem aldık şimdi. Kaç? 19 lira. Mantar kremi zaten. Şimdi de karşı tarafa geçeceğiz. bu geçitte. O güzel. Alıştık biraz. Biraz biraz alıştık. Yalnız burada hiç korkuluk yok bu köprüde. Sıkıntı. Bizim Mersin'deki köprü var bir tane o. Her taraf komple kapalıydı. Burada yok o. Sıkıntı. Biraz şöyle arka tarafı göstereyim. Daha o zaman geldiğimde Beşirli tarafına gelmiştim. Şimdi de Of tarafındayım. Yani bayağı ayrı bir yerler birbirine. Ama havası falan buranın daha iyi Beşirli'ye göre. Gideceğimiz yer burası. Böyle biraz elisin içine gidiyoruz. İşte yeri mükemmel. Gerçekten yeri mükemmel. Günüz olsaydı kaç tarafı gösterelim. Ta ufuk çizgisini falan görebiliyorsun çok rahat. Şimdi güzel gözükür işte. Ama yine uzaktayız şöyle. Hah. Okey yazı yok diysen Kaç taraf? Burada bir ışık var işte. O gemi. Sonra şurada da gemi var. Bayağı var yani. Şimdi geldik. Bu adamla şimdi kap. İkimiz girmeyiz. Şöyle fotoğraf at çek güzel. Oraleta'da fotoğraf Çek. İçiyorum çek. <gülüyor> İçmiyom çek. Buranın ambiyansa güzel ama. Onun üzerinden 9.30. Öğlen gelsek daha güzel oldu. Arka tarafı görüldük rahat. Sahide. Denizli işli. Şu an bayağı karanlık yani başka bir şey yok. Ney? Videomu oradan çekeyim? Fotoğrafı mı? Birazdan fotoğraf Instagram'dan takip edin. Buraya bırakıyorum Instagram hesabımı. Metro arınkini bırakırım. Takip edin ben abi. O zaman Betül Fakir'i bırakın. Beni takip edin. Onu da çıkar abi. Arkadaşlar buz gibi bura. <gülüyor> bir ediyorum buz gibi. <gülüyor> çok esiyor ya. Yemin ederim çok kötü esiyor. O. Fena esiyor. Kanka içtik kalan kendimize. Çav işte, tra Yarın Trabzon'a gideceğiz. Yani gerçekten gideceğim işlik miştik. Aa Trabzon video da geliyor Ee yani. Trabzon ayrı ama bu videonun spoiler vereyim ama Trabzon videosu ayrı gelecek. Şeye gidiyorum şu an Instagram'dan bilenler bile Samet ile tanışmıştık burada. Yayın açtık önce. Buradan yayından izleyen arkadaşlar varsa onlara tekrar selam olsun. Samet ile burada tanışmışsın işte Instagram'da. Şimdi onun yanına gidiyoruz o yu bırakacak sağ olsun o arabayla. Şimdi oraya gidiyoruz. Şaradında baya bir azaldı. Hadi bakalım görüşürüz. Şu içim trapez ona benlerimi aldırayım ya şunu aldıracağım. Neyle aldırayım? Hadi bak. Arkadaşlar Samet sağ olsun arabayla getirdi bizi. Yayında şey yaptık. Yayına açmıştık ya. Onda söyledi dedi ki ben ofta'yım. Dedi ki o, o zaman bize gerek. Doğru, dedi ki size atayım. Tamam dedik. Samet'e sağ olsun. Şimdi yurda geldik. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.